Değerli Türkiye'nin en tarafsız ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bu yüzünüzde ben tarifimizde ana haber bülteni başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ikramlarda gününe çıkan girişimlerinizler için paylaşacağız efendim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Hem sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıçak olursak değerli dostlar, sosyal Tarık Haber, Filters Tarık Haber, Tarık Haber, TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, Linkedin Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram ve Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, Reddit, Grandtayp.348, Youtube Tarık Haber TV, BK, Ömer Tarık Yılmaz Yaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıçak olursak, Twitch'tir yayındayız. Twitch kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Bir kolay da efendim. Bir kolay kanalımız Tarık Haber TV'den bizi ulaşabilirsiniz. Canlı yayınla yayınlayacak hanım. Canlı yayın kanalımız daha kanalımıza bu yayın Öğretmen bir haberimize de çözdüler. izleyenler canlı yayında açıkladı: Türk vatandaşı olmak istediler, değeri, değerli derdi izleyenler. Ülkenin çıkardığı doğal gaz evlere ücretsiz verilecek mi? Bakan Dönmez canlı yayında cevap verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez haberde katılıp canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de bulunan doğal gaz vatandaşlar ücretsiz verilebilir mi sorusuna yanıt veren Bakan Dönmez şu anda ithal ettiğimiz gaza göre çok daha çok daha ekonomik bir gaz dedi. Hem milletimiz hem de devletimiz kazançlı çıkacak ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Dönmez bazı Avrupa'da çalışanların da Türk vatandaş olmak istediklerini söyledi. İşleri detaylar. İnanç, İnanç, Ekonomi. Türkiye'nin çıkardığı doğal gaz evlere ücretsiz verilecek mi? Bakan Dönmez canlı yayında cevap verdi. Türkiye'nin çıkardığı doğal gaz evlere ücretsiz verilecek mi? Bakan Dönmez canlı yayında cevap verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Habertürk'te katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de bulunan doğal gaz vatandaşlara ücretsiz verilebilir mi? sorusuna da yanıt veren Bakan Dönmez. Şu anda ithal ettiğimiz gaza göre çok daha ekonomik bir gaz. Hem milletimiz hem devletimiz kazançlı çıkacak ifadelerini kullandı. Öte yandan bakan Dönmez, bazı Avrupalı çalışanların da Türk vatandaşı olmak istediklerini söyledi. İşte detaylar. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Habertürk'te Kübra Pal ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Türkiye'de bulunan gaz vatandaşlara ücretsiz verilebilir mi? Sorusuna da çok konuşulacak bir yanıt veren Bakan Dönmez, enerjide dışa bağımlılığın büyük ölçüde azalacağını dile getirdi. Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Bundan 11 yıl önce burada sahada hiçbir şey yoktu. 22.000 kazık çakıldı. Yaklaşık boyu 1400 kilometre. Türkiye'de her dört kazık makinesinin üçü bu alanda çalıştı. Şu an itibarıyla baktığımızda %80-90 oranında tamamlanma söz konusu. Deniz tarafında ciddi işimiz var. 180 kilometre uzakta 10 kuyunun sondajını yaptık. Kuyu içi tamamlama işlemleri bitti. Bir de kuyu tabanında bunları birbirine bağlayan ekipmanların montajı var. Boru hattı çekim işlemleri deniz tarafında bitti. Şimdi ağırlıklı olarak bu sahanın tamamlanması var. Deniz tabanındaki kuyuların kuyu başı işlemleri tamamlandı. Dağıtım merkezinin montajı tamamlandı. Borular döşendi. Boruların testleri yapılıyor. İnşallah süreç planlandığı şekilde de devam ediyor. Yıllık yaklaşık 3,5 milyar metreküp gazı karaya getirecek. İlk faz üretimimiz günlük 10 milyon metreküp. Yıllık yaklaşık 3,5 milyar metreküp gazı karaya getirecek. Filyos'ta yapmış olduğumuz işleme tesisi onun temizliğini yapacak. Sahamızın bitişinde BOTAŞ'ın istasyonu var. Oradan iletime verecek. BOTAŞ hazır vaziyette bekliyor. Glikol hattından glikol basacağız. Antifriz kimyası. Çıkan ham petrolün içinde su damlacıkları varsa onun donmasını önleyecek, yani sürekli bir geri dönüşüm işlemi olacak. Basınç ayarlamaları, debi kontrolleri bu merkezden yapılacak. Otomasyon sistemini hazırlıyoruz. Hangi kuyudan ne kadar üretilecek? Üretim miktarı, basınçların ayarlanmasını yerli yazılım sistemiyle uzaktan yapmış olacağız. Bu teknolojinin bir kısım malzemelerini yurt dışından getirdik. Mekanik aksan. Kablolama burada yapıldı. Su tabanına yerleştirilecek malzemenin bir kısmını da Türkiye'de yapmaya başladık. İkinci fazla yerlilik oranı çok daha yüksek olacak. Filyoz Endüstri bölgesinde de bir planlama yapılıyor. Karadeniz'deki bu çalışma birkaç yıllık çalışma değil. Bu rezerv bize 30 yıl yetecek. Bir hafta 10 gün içinde karada 7 binası 500 kişi çalışacak. Karadeniz'de Romanya, Bulgaristan bizi takip ediyor. Biz buradaki tecrübemizi ve bilgimizi onlarla birlikte değerlenme imkanımız olacak. Biz doğal olarak kendi projemize odaklandık. Türkiye Petrol de bir tecrübe kazanmış oluyor. Şu andaki planlamamız karaya çıkış noktası. Terminali olarak filyosu planlıyoruz. Daha doğum veya batıdan keşif gelirse başka noktalardan da karaya çıkışları planlayabiliriz. Şu anda burada yaklaşık 6500 işçi çalışıyor. 2500 de denizde çalışanlarımız var. 1 hafta 10 gün içinde karada çalışanlarımızın sayısı 7500'e çıkacak. İkinci fazdaki bazı işlerin altyapısı hazır edilerek inşa ediliyor. Burada bir borulama işi var. Haberleşme ve data hatlarımız var. bu otomatik sistem olacak. Enerji kablolarına da ihtiyacımız var. Görmüş olduğunuz tesiste bunların hepsini birlikte inşa ediyoruz. Avrupa kökenli çalışanlarımızdan bazıları ihtica etti. Bazı yabancı şirketlerde çalışan personelin evlerine kadar gidip Avrupa'da eşiniz bu projeden ayrılsın noktasına kadar giden uygulamalar oldu. Bu arkadaşlar bizimle çalışmaktan mutlu ve memnun. Öyle ki ülkemiz bize sahip çıkmadı. Biz Türk vatandaşı olmak istiyoruz dediler. Türkiye'ye ihtica ettiler. Avrupa kökenli vatandaşlarımız diyelim. Türkiye'ye ailesini getirdi, yerleşti, çocukları oldu. Hatta Türk ismi verdiler. Bu ülke yıllardır en büyük sıkıntılarını enerjideki dışa bağımlılığından yaşadı. Bizim için enerji bağımsızlığı, milli bağımsızlığımız. Yıllarca ihmal edilmiş, yeterince odaklanılamayan, yoğunlaşılamayan bir alandan bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu projeye destek vermesinin bugün meyvelerini alıyoruz. Geçmişte vatanını ve milletini seven birçok insanımız çalışıyordu. Ancak politik destek verilmeyince bu projeler hakim kalmıştı. Bir yılda 50 yılda üretilen gazı çıkarmış olacağız. Cebimize ne zaman yansıyacak? Vatandaşlara ücretsiz gaz verilebilir mi? Bizim bu işe başlamadan önceki maliyet ve şunu gösterdi ithal ettiğimiz gaza göre burası çok daha ekonomik gözüküyor. Bu ne demek? Bundan doğal olarak vatandaşlarımız da istifade edecek. Bu iş ücretsiz dağıtılacak diye bir algı olmasını istemem. Çünkü burada masraflar da var. İlerleyen sürelerde değerlendireceğiz. Şu anda ithal ettiğimiz gaza göre çok daha ekonomik bir gaz. Hem milletimiz hem devletimiz kazançlı çıkacak. Enerjide dışa bağımlılığımızı önemli ölçüde azaltacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 10 bin, 20 bin hatta 50 bin TL'ye. Bankalar yarışa girdi. Değerli izleyenler, ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Üç büyük şey için açılıma geldi İstanbul, Ankara, İzmir. Hafta sonu dikkat, herkes bunu konuşuyor. Değerli izleyenler, İstanbul, Ankara, İzmir. Hava durumu nasıl olacak? Herkesin beklediği kar yağış geliyor mu? meteoroloji açıklama geldi. Herkes ne zaman kar yağacak, kar yağış olacak mı sorularına ararken meteorolojik gelen müdürlüğü hava tahmini raporuna yayınladı. Bu rapora göre hafta sonunda yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte hava durumu haberinin detayları. Haber, haber, güncel. İstanbul, Ankara, İzmir. Hava durumu nasıl olacak? Herkesin beklediği kar yağışı geliyor Herkesin beklediği kar yağışı geliyor mu? Meteorolojiden açıklama geldi. İstanbul, Ankara, İzmir. Hava durumu nasıl olacak? Herkesin beklediği kar yağışı geliyor mu? Meteorolojiden açıklama geldi. Herkes kar ne zaman yağacak? Kar yağışı olacak mı? Sorularına yanıt ararken Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre hafta sonunda yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı bekleniyor. İstanbul'un. Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte hava durumu haberinin detayları. Kurak geçen kış sebebiyle vatandaşlar kar yağışı olacak mı? sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu iç Anadolu'nun güney ve doğusu, batık ve doğu Karadeniz, orta Karadeniz kıyıları, doğu ve güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tokat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Hatay çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Kuvvetli yağış uyarısı geldi. Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ser, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi. İstanbul, Ankara, İzmir. Üç büyük şehirde kar yağacak mı? Yapılan açıklamada, İstanbul ve Ankara'da hafta sonu yağış beklenmediği belirtildi. İzmir'de ise yağış beklentisinin olmadığı hatta sıcaklıkların 15 dereceye ulaşacağı duyuruldu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. ile otomobil çarpıştı. Ağabeyi bürtelimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Yunan medyasına skandal haber geldi. Bu görsellerle olayı çarpıttılar. Değerli izleyenler Yunan medyasından skandal haber geldi. Türk balıkçılarına taciz gelişimini çarptı, çarpıttılar. Değerli izleyenler. Ayrılaşıklarında Yunanistan'ın Türk balıkçılarına yönelik taciz provokasyonları Türk sahil güvenlik ekibine engel olmuştu. Yaşanan gelişme sonrası Yunan basınında skandal haberler yayınlandı. Yunan medyası Türk kar karasularında Türk balıkçılarına yapılan taciz yine çarpıtarak Türk balıkçı tedbirlerinin Yunan karasularında olduğunu iddia etti. Haber Haber Güncel Yunan medyasından çıkandı ad haber Türk balıkçılarına taciz girişimini çarpıttılar Yunan medyasından çıkandı ad haber Türk balıkçılarına taciz girişimini çarpıttılar Aydın açıklarında Yunanistan'ın Türk balıkçılarına yönelik taciz provokasyonuna Türk sahil güvenlik ekipleri engel olmuştu Yaşanan gelişme sonrası Yunan basınında şikandal haberler yayınlandı. Yunan medyası, Türk karasularında Türk balıkçılarına yapılan tacizi yine çarpıtarak Türk balıkçı teknelerinin Yunan karasularında olduğunu iddia etti. Aydın'ın Didim ilçesi Tekaç açıklarında Türk karasularında avlanan Türk balıkçılarını taciz eden Yunan sahil güvenlik ekiplerinin haberini paylaşan Yunan medyası, Türk balıkçıların Yunan karasularında olduğunu ve Türk sahil güvenlik ekiplerinin Yunanistan sahil güvenliğini taciz ettiğini ileri sürdü. Yunanistan'dan Aydın açıklarında provokatif hareket. Türk sahil güvenlik ekipleri imdada yetişti. Perşembe sabah saatlerinde, Aydın'ın Didim ilçesiyle Vula'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki tekaç açıklarında avlanan Türk balıkçı teknelerini taciz eden ve havaya uyarı ateşi açan Yunanistan sahil güvenlik ekipleri, Türk sahil güvenlik ekiplerinin gelmesi üzerine olay yerinden kaçarcasına uzaklaşmıştı. Yunanistan'ın Lula ve Aydın ili açıklarındaki Rodos ve Samos adalarındaki yazılı ve görsel medyası olayı çarpıtarak okuyucularına duyurdu. Yunan medyasından provokasyon. Yunan medyası, Türk balıkçı teknelerinin Yunan karasularında olduğunu ve Türk balıkçıları uyaran Yunan sahil güvenlik ekiplerine Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından uyarı ateşi açıldığını ileri sürdü. Erdoğan uyarmıştı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti grup toplantısında, Yunanistan'a net mesaj vermiş ve uslu durun, bizim Atina ile bir işimiz yok. Bize dokunmayana biz dokunmayız ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın sözleri Yunan basınını salladı. Basında geniş yer bulmuştu. Yunan basını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine manşetlerinde geniş bir şekilde yer vermişti. Fakat gazetesinde yayınlanan haberde, Erdoğan söylemlerinde değişiklik yapmadı. Atina'yı uyardı ifadeleri yer almıştı. Tayfun füzesi hakkında teknik bilgiler veren gazete, Türkiye'nin tayfun füzesini en çok Yunanistan'a karşı kullanabileceğini yazmıştı. Politico gazetesinde ise, tayfun füzesinin menzilinde yer alan bölgeleri, haritalar ile destekleyen bir haber yayınlanmıştı. İndir A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Rambayla otomobil çarpıştı. Sip. Anhaber mülkenimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bir önceki aya göre kaç krem fark geldi. Oylarını arttıran parti ise bakın hangi partiler çıktı. Son dakikada bine göre 2023'ün ilk anket sonucu açıklandı. 3 parti düşüşte oy oranı artan iki parti var. Türkiye seçim yılına girdi. Gözler 2023'te gerçekleşecek seçimlere çevrildi. Partiler çalışmalarını hızlandırırken kamuoyu araştırma şirketleri yapan nabzını tutmaya devam ediyor. 2023'ün ilk anket sonucuna göre Oreci tarafından yayınlandı. Araştırmaların önceki aya göre 3 partinin oylarını düşerken iki partinin oyunu arttırdığı görüldü. İşte birbirinden çarpıcı sonuçlar. Haber. Haber. Güncel. Son dakika, 2023'ün ilk anket sonucu açıklandı. Üç parti düşüşte, oy oranı artan iki parti var. Son dakika, 2023'ün ilk anket sonucu açıklandı. Üç parti düşüşte, oy oranı artan iki parti var. Türkiye seçim yılına girdi. Gözler 2023'te gerçekleşecek seçimlere çevrildi. Partiler çalışmalarını hızlandırırken kamuoyu araştırma şirketleri de vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. 2023 ilk anket sonucu ORC tarafından yayınlandı. Araştırmada önceki aya göre üç partinin oy oranı düşerken iki partinin oyunu artırdığı görüldü. İşte birbirinden çarpıcı sonuçlar. Türkiye tarihinin en önemli seçimini aylar kaldı. Zafer, Cumhur İttifakı'nın mı olacak Millet İttifakı'nın mı? Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor. 2023'ün ilk haftasında da yeni anket sonuçları yayınlandı. OEC araştırma şirketi 45 ilde, bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz, sorusunun yanıtını aradı. 2-5 Ocak arasında yapılan çalışmaya 3780 kişi katılırken anket sonuçları ise kamuoyu ile paylaşıldı. İşte son ankette merak edilen detaylar. Zirvede AK Parti var. Henüz tarihi belli olmayan seçimlerle ilgili yapılan son araştırmada zirvede yine AK Parti yer aldı. Yüzde 32 ile birinci sırada bulunan AK Parti Yüzde 23,5 ile CDD Yüzde 19,1 ile İYİ Parti takip etti. BDP Yüzde 7,3 ile 4. parti olurken Milliyetçi Hareket Partisi Yüzde 6,2 ile 5. sırada yer aldı. İşte merak edilen sonuçlar. AK Parti Yüzde 32,0 CDD yüzde 23,5, İyi Parti yüzde %19, 19,1, DDP yüzde 7,3, Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 6,2, Gelecek yüzde 2,9, Deva yüzde 2,5, CDP yüzde 2,2, BTP yüzde 1,8, Diğer yüzde 2,5. İttifaklarda son durum. Bu sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı %38,2 olurken Millet İttifakı'nın toplam oy oranı ise %42,6 oldu. Cumhur İttifakı %38,2 Millet İttifakı %42,6 Oyları artan ve azalan partiler ORC araştırma şirketinin aralık ayı sonuçlarıyla kıyaslandığında Ocak ayında 3 partinin oy oranı düşerken 2 partinin oy oranını artırdığı görülüyor. Bir önceki araştırmada %31,2 oy alan AK Parti oranını %32'ye, %17,5 oy alan İYİ Parti'de oranını %19 bile yükseltti. CDP'nin oranı 24,2'den yüzde 23 düşerken, NİN oyu da 7,5'ten 73'e, MDP'nin ise 71'den 62'ye düştüğü görüldü. İşte önceki ayın anket sonuçları. İlginizi çekebilir. 42 ilde yapılan dev seçim anketi yayınlandı. Aradaki fark. Son seçim anketinde gündem yaratacak sonuçlar var. Ne AK Parti ne CHP. Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar. Son ankette dikkat çeken sonuçlar. Çok konuşulacak fark %24. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Rambayla otomobil çarpıştı. Seferler durduruldu. Ana Haber devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ezeli rakibe gidiyor. Ozan tofandan beklenmedik hamle geldi değerli izleyenler. Ozan tofan sağ gösterip sol vuruyor. Beşiktaş ile anlaşması suya düşen yıldız oyuncu Ezeli rakibe gitmek üzere. Beşiktaş her konu anlaşma sağlayan Ozan Tufan transferi suya düşmek üzere Husti ile görüşmeye gerçekleşen siyah beyazlar İngiliz ekibi ile anlaşmaya varamadı. Bu olayın ardından Trabzonspor Ozan Tufan için devreye girmiş. Spor Spor Beşiktaş Ozan Tufan sağ gösterip sol vuruyor. Beşiktaş ile anlaşması suya düşen yıldız oyuncu ezeli rakibe gitmek üzere. Ozan Tufan sağ gösterip sol vuruyor. Beşiktaş ile anlaşması suya düşen Yıldız Oyuncu Ezeli rakibe gitmek üzere. Beşiktaş ile her konuda anlaşma sağlayan Ozan Tufan'ın transferi suya düşmek üzere. Pul City ile görüşme gerçekleştiren Siyah Beyazlılar İngiliz ekibiyle anlaşmaya varamadı. Bu olayın ardından Trabzonspor Ozan Tufan için devreye girdi. Pul City, Siyah Beyazlıların satın alma opsiyonu ile kiralama isteğini kabul etmedi. Ozan Tufan ile her konuda anlaşan Beşiktaş'a Acun Ilıcalı engel oldu. Direkt olarak bon servisiyle transfer olmasını isteyen Hull yetkilileri Ozan'ın kiralık ayrılışına izin vermedi. 2 milyon euro istediler. Beşiktaş reddetti. Hull City, Ozan için 2 milyon euro bon servis talep edilmesinin ardından Beşiktaş yetkilileri masadan kalktı. Devre arası için bon servis harcaması yapmayı düşünmeyen siyah beyazlılar Hull City ile anlaşamadı. Trabzonspor devreye girdi. Ozan Tufan için 2 milyon euro istendiğini duyan Trabzonspor düğmeye bastı. Abdullah Avcı'nın istediği oyuncuların başında gelen Ozan için girişimlere başlayan bordo-mavililer Hull City ile anlaşmak üzere. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Beşiktaş'ın Arjandar Erdoğan, dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Müjde tek tek açıkladı değerli izleyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan 250.000 TL'ye kadar kredi dedi. 36 ay vade faiz oranı dedi değerli izleyenler. Son dakika abone Erdoğan müjde diyerek duyurdu. Faiz oranları ve vade sürelerini açıkladı. Çiftçi destek kredisi, tarımsal kobi kredisi, tarım borç transferi kredisi ve benzeri. Son dakika abone Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçiler için yapılan çiftçi destek kredisi, tarımsal kobi kredisi ve tarım borç transfer kredisi düzenlemelerini açıkladı. Erdoğan açıklamasına göre, şu başına 250 bin TL'ye kadar verilecek çiftçi destek kredisinde yıllık faiz oranı %9.75, vade süresi 36 ay olacak. Tarımsal kobi kredisinde devlet tarafından ödenen kısmı, dışı, kısmı dışında kalan yıllık faiz oranı %4.75, tarım borç transferi kredisinde ise %9.75 olacak. Finans.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 Çiftçiler için yapılan Çiftçi Destek Kredisi, Tarımsal Kobi Kredisi ve Tarım Borç Transferi Kredisi düzenlemelerini açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasına göre, kişi başına 250 bin TL'ye kadar verilecek çiftçi destek kredisinde yıllık faiz oranı %9.75, vade süresi 36 ay olacak. Tarımsal Kobi Kredisi'nde devlet tarafından ödenen kısmı dışında kalan yıllık faiz oranı %4.75, Tarım Borç Transferi Kredisi'nde ise %9.75 olacak. Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hayat Kongre merkezinde tarım ekosistemi buluşmasında açıklamalarda bulunurken çiftçilerin yararlanabileceği çiftçi destek kredisi, tarımsal kobi kredisi ve tarım borç transferi kredisi hakkındaki detayları paylaştı. Tarımsal üretimede stratejik öncelik anlayışıyla bakıyoruz. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle. Birinci tarım sektörünü yeni düzenlemelerle, desteklerle güçlendirirken sistemin tamamına hitap ediyoruz. Özellikle gençlerimizi ve kadınlarımızı tarıma yönlendirmeye çalışıyoruz. Birinci Tarım ve Orman Bakanlığımızla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla, diğer kurumlarımızla yürüttüğümüz çalışmaları daha ileriye çıkartma şevki kazanıyoruz. Her alanda sürekli hedef büyütüyoruz. Savunma alanında nasıl kendi kendimize yeterliliği stratejik öncelik olarak görüyorsak tarımsal üretime de aynı anlayışla bakıyoruz. Çiftçilere kredi desteklerini müjde diyerek açıkladı. İşte faiz oranları ve vade süreleri. Birinci bugün vereceğimiz müjdeler çiftçileri daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. İlk olarak çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı %9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır. Birinci İkinci müjdemiz tarımsal COBİ kredisidir. Kredimizin üst limiti 15 milyon lira, devlet tarafından ödenen kısmı dışında kalan yıllık faiz oranı %4.75'tir. Yatırım kredilerinde 10 yıla, işletme kredilerinde 24 aya kadar vade uygulanabilecektir. Süt ve süt ürünleri, meyve ve sebze kurutma dondurma, meyve suyu, salça, turşu, konserve, reçel, pekmez, zeytin, su ürünleri paketleme, süt süleme, Organik tarım ürünleri gibi pek çok başlıktaki işletme faaliyetinde bu kredi kullanılabilecektir. İkinci-üçüncü başlığımız tarım borç transferi kredisidir. Üst limiti 5 milyon lira olacak bu kredinin faiz oranı %9,75 ve vadesi 60 aydır. Önümüzdeki günlerde ziraat bankamız yanında ziraat katılımında düşük maliyetli finansman sağlamasını temin edecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz. 500 binası liradan 1 milyon liraya çıkaralım çağrısı. Birinci genç çiftçi ve kadın çiftçi kredi limitlerinin hali hazırda 500 bin lira olduğunu biliyoruz. Ziraat Bankası Genel Müdürümüze genç ve kadın çiftçi kredi limitlerini 500 bin liradan 1 milyon liraya çıkaralım diyorum. Bakan kurum duyurdu. Yeni konut kampanyası geliyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Doğalgaz fiyat... Sınav ve devam ediyor değerli dostlar, yaklaşık bir saatiyle bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Geçikmeyle olsa başladı her yer beyazla büründü değerli izleyenler. Geçikmeyle olsa başladı her yer beyazla büründü görüntüle Bingöl'den geldi. Haftaları yağışın beklendiği Bingöl'ün Karlova alçesinde karasiyeti sona erdi. İlçeye başlayan kar yağışıyla etraf beyaza büründü. Kar yağışının sabah saatlerine kadar süreceği tahmin edilmiş. Haber. Haber. Yaşam. Gecikmeli de olsa başladı. Her yer beyaza büründü. Görüntüler Bingöl'den. Gecikmeli de olsa başladı. Her yer beyaza büründü. Görüntüler Bingöl'den. Haftalardır yağışın beklendiği Bingöl'ün Karlova ilçesinde kar hasreti sona erdi. İlçede başlayan kar yağışı ile etraf beyaza büründü. Kar yağışının sabah saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor. Bingöl'de her kış metrelerce karın yağdığı oval ilçesinde gecikmeli de olsa yağış başladı. Her yer beyaza büründü. Kar yağacak mı? Üç büyük kentte hava nasıl olacak? İşte son durum. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, Bingöl'ün birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Haftalardır yağışın beklendiği Karlova ilçesinde de kar yağışı başlarken, ilçe bir anda beyaza büründü. 5 santimetreye kadar ulaştı. Yer yer 5 santimetreye ulaşan karın yağmasıyla beraber, çocuklar da sokaklara çıkarak kaymaya başladı. Kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. İlliyat. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Dur ihtarına uyup. Al devam ediyor yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bir gerçek mi oluyor? Dünya devi resmen istedik değerli isteyenler. Ee, Karayener Liga ekiplerinden Gatafel'e de devam eden en Enes Günalı. Dünya devi istedik gösteri performansı taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Enes'i. İspanyol ekibi Atletico Madrid gündemini at. Spor. Spor. İspanya. Rüya gerçek mi oluyor? Enes Ünalı dünya devi resmen istedi. Rüya gerçek mi oluyor? Enes Ünalı dünya devi resmen istedi. Kariyerine la Liga ekiplerinden Getafe'de devam eden Enes Ünalı dünya devi istedi. Gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Enes'in İspanyol ekibi Atletico Madrid gündemini aldı. Enes Ünalı. Kariyerini La Liga ekibi Getafe'de sürdüren Enes Ünal'ın Atletico Madrid'in transfer listesinde olduğu iddia edildi. İspanyol basınında yer alan haberde, Atletico Madrid'in forvet rotasyonu için düşünülen Enes'in devre arasında takıma katılabileceği yazıldı. Piyasa değeri 25 milyon euro. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro civarında olan Enes Ünal için bu rakamı ödemeye hazır olan Atletico Madrid'in devre arasında bu transfer bitirmeyi hedeflediği yazıldı. Verdiği röportajlarda dünya devlerinde oynamak istediğini söyleyen Enes'in hayalinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz bilinmiyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Milli gurur. Dünya dev... Ama haber devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Bir dakika içinde peş peşe depremler meydana geldi değerli izleyenler. Son dakika haberine göre... Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 3.8, 3.6 ve 3.5 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi. Afat'tan yapılan açıklamaya göre deprem bir dakika aralıklarla meydana geldi bildirildi. Öte yandan Kandilir Hastanesi için saat 25.03'de meydana gelen deprem büyüklüğüne 3.6 olarak kayıtlara geçti. İşte son dakika haberin detaylıdır. Haber. Haber. Güncel. Son dakika Aydın açıklarında peş peşe depremler. Afad duyurdu. Son dakika Aydın açıklarında peş peşe depremler. afad duyurdu. Son dakika deprem haberine göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 3,8, 3,6 ve 3,5 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi. Afat'tan yapılan açıklamada, depremin 1 dakika aralıkla meydana geldiği bildirildi. Öte yandan Kandilli Rasathanisi ise saat 21.03'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,6 olarak kayıtlara geçti. İşte son dakika deprem haberinin detayları. Son dakika deprem haberi. Afat'tan yapılan son dakika açıklamasına göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 21.02 ve 21.03'te, 3.8 ve 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Ege'de korkutan deprem. Afad duyurdu. Öte yandan saatler 21.14'ü gösterdiğinde aynı bölgede bu kez de 3.5 büyüklüğünde üçüncü bir deprem meydana geldi. AFAD verileri paylaştı. AFAD'dan yapılan açıklamada, ilk iki depremin bir dakika arayla meydana geldiği bildirildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise saat 21.03'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,6 olarak rapor etti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tramvayla otomobil çarpıştı. Al haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimizde geçiyoruz. %100'e varan zam geliyor oyuncaklara kötü haber. Oyunculara kötü haber geldi değerli izleyenler. Oyun sevdalarına kötü haber geldi. Steam'de 400'den fazla oyun ve ek paketlerin fiyatları zamlandı. Gelen son fiyat güncellemenin ardından yeni fiyatlara eski fiyatlar arasında %700'e varan farklar meydana geldi. Haber. Haber. Teknoloji. Bilgisayarda oyun oynayanlar dikkat. Steam'de 400'den fazla oyuna zam geldi. %7 %e varan fiyat farkı bilgisayarda oyun oynayanlar dikkat. Steam'de 400'den fazla oyuna zam geldi. %7 %e varan fiyat farkı oyun sevdalılarına kötü haber. Steam'de 400'den fazla oyun ve ek paketin fiyatları zamlandı. Gelen son fiyat güncellemelerinin ardından yeni fiyatlarla eski fiyatlar arasında %7 %e varan farklar meydana geldi. Dolar kurunda yaşanan yükselişin ardından oyun fiyatlarında da zamlar görülmeye başlandı. Yerel fiyatlandırma ile artık istediği kazancı elde edemeyen ve fiyatlarını artıran oyun geliştiricileri arasına birçok yeni isim daha katıldı. Appteknoda yer alan habere göre bu isimlerden en büyüğü Ubisoft oldu. Ubisoft, yeni yılla beraber tüm oyunlarının fiyatlarına zam yaptı. Ubisoft oyunlarının ve diğer oyunların eski ve yeni fiyatları şu şekilde oldu. Yukarıdaki listede yer almayan pek çok oyuna daha zam yapıldı. Assassin's Creed serisi ve listede üyeleri yer alan tüm serilerin oyunları da zamlanan oyunlar arasında yer aldı. Steam verilerine göre 24 saat içinde den fazla oyun ve ek paketin fiyatına zam geldi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. WhatsApp duyurduk. Anhaber mülkelerimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Gün videosunda bugün facan eşiğinden dönüldü, evin bahçesine böyle daldı değerli izleyenler. Facan eşiğinden dönüldü, biraj alamayan tır evin bahçesine böyle girdi, bursa'da virajı alamayan tır Direksiyon hakimiyetini de kaybedince demir korkulukları yararak evin bahçesine girdi. O anlar saniye saniye kameralara amber yansıdı. Haber. Haber. Yaşam. Facianın eşiğinden dönüldü. Virajı alamayan tır evin bahçesine böyle girdi. Facianın eşiğinden dönüldü. Virajı alamayan tır evin bahçesine böyle girdi. Bursa'da virajı alamayan tır Direksiyon hakimiyetini de kaybedince demir korkunlukları yıkarak evin bahçesine girdi. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajı almayan tır şoförü Ali Bey Aksoy, direksiyon hakimiyetini de kaybetti. Kontrolden çıkan tır, korkunlukları yıkarak evin bahçesine daldı. Dut ağacına çarpan tır şoförü yaralı olarak İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza esnasında bahçede kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. İlliyat, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Maaşlarından sonra şimdi de ok geliyor bankalar sıraya girdi 10.000, 20.000, 50.000 TL promosyonlar yolda değerli izleyenler. 10.000, 20.000 hatta 50.000 TL bankalar yarışa girdi. EYT sonrası promosyonlar ne kadar olacak emekli maaşı sonrası gözler oraya geldi. EYT'lilerin beklediği müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti biliyorsunuz. Şimdi EYT düzenlemesinin meclisten geçmesi bekleniyor. Diğer yandan ise EYT'liler için maaşlara kadar bankaların vereceği promosyona merak konusu oldu. Emekli maaşına gelen %30'luk zamdan sonra emekliler banka promosyonu ne kadar olduğu sorusuna yanıt arıyor. 10.000-20.000 bin, bin, hatta 50.000 TL bankalar emekleri çekmek için yarışa girdi. İşte haberin detayları. Finans, finans, ekonomi. 10.000-20.000 bin, bin, hatta 50.000 TL'ye bankalar yarışa girdi. EYT sonrası promosyonlar ne kadar olacak? Emekli maaşı sonrası gözler orada. 10 bin, 20 20.000 hatta 50.000 TL'ye, bankalar yarışa girdi. EYT sonrası promosyonlar ne kadar olacak? Emekli maaşı sonrası gözler orada. EYT'lilerin beklediği müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Şimdi EYT düzenlemesinin meclisten geçmesi bekleniyor. Diğer yandan ise EYT için maaşlar kadar bankaların vereceği promosyon da merak konusu oldu. Emekli maaşlarına gelen yüzde 30 zamdan sonra emekliler banka promosyonu ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. 10.000, 20.000 hatta 50.000 TL'ye, bankalar emeklileri çekmek için yarışa girdi. İşte haberin detayları. Merakla beklenen EYT düzenlemesi sonrasında maaşlar kadar bankaların vereceği promosyon da gündemden düşmüyor. Emekliler hem maaşlarını hem de promosyonlarını almak için gün sayıyor. 10.000 TL'ye, 20.000 TL hatta 50.000 TL. Beklentilerin havada uçuştuğu banka promosyonları ne kadar olacak? İşte detaylar. Banka promosyonları ne kadar olacak? Bankalar kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. Ehliyete düzenlemesi sonrası bankalar promosyon yarışına girdi. Bankalar, emeklilerin maaşını kendi bankalarına taşıması için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. Emeklilere bankaların ne kadar promosyon verecekleri merak ediliyor. 10.000 liradan başlayıp, 50.000 liraya kadar çıkan promosyon beklentileri havada uçuşuyor. Bankaların ne kadar fiyat vereceği ise merak konusu. Eğitliler ne kadar promosyon alacak? Eğitliler düzenlemesiyle ilk etapta 2.250.000 kişi emekli olacak. Yeni emekli olanların alacağı promosyonların 10.000 ile 15.000 lirayı bulması bekleniyor. Sosyal güvenlik kurumu ile bankalar arasında 1 Kasım 2022'de sözleşme imzalanmıştı. O protokole göre maaşı 3.500 lira olanlara 3.000 lira, 3.500-7.500 lira arasında olanlara 3.500-7.500-10.000 lira arasında olanlara 4.500-10.000 lira ve üzeri maaş alanlara 5.000 lira promosyon veriliyor. Ancak protokolle belirlenen bu rakamlar asgari tutar. Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabiliyor. Maaşını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirimler banka şubelerinden ya da E-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Bankalar tarafından promosyonların ödenmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve 3 yıl süreyle aynı bankada kalacaklarına dair tahrikname imzalamaları gerekiyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Doğalgaz fiyatları ucuzlayacak mı? Ana haber ürtenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Tramvayla korkunç kaza meydana geldi değerli izleyenler. Seferler durduruldu. Tramvayla otomobil çarpıştı, seferler durduruldu. Çok sayıda ekip sevk edildi Yani İstanbul Zeytinburnu'nda akşam saatlerine meydana gelen olayda tramvayla bir ka araç kaza yaptı. Sürücü kaza sonrasında aracına, aracın aracına sıkıştı. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edilirken seferler ilk geçtiği olarak durduruldu. Yaralı araçtan çıkartılıp otomobilin yerinden kaldırılmasıyla seferler normale döndü. Haber. Haber. Güncel. Tramvayla otomobil çarpıştı. Seferler durduruldu. Çok sayıda ekip sevk edildi. Tramvayla otomobil çarpıştı. Seferler durduruldu. Çok sayıda ekip sevk edildi. İstanbul Zeytinburnu'nda akşam saatlerinde meydana gelen olayda tramvayla bir araç kaza yaptı. Sürücü kaza sonrasında aracına sıkıştı. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edilirken seferler geçici olarak durduruldu. Yaralı araçtan çıkarıldı otomobilin yerinden kaldırılmasıyla seferler normale döndü. Zeytinburnu Seyit Nizam Caddesi'nde tramvayla ile otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan araç sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılmaya çalışılırken Zeytinburnu Topkapı istikametindeki tramvay seferlerinin durdurulduğu öğrenildi. Alınan bilgiye göre Zeytin Kabataş Bağcılar hattında ilerleyen tramvay Seyyid Nizam Caddesi'nde tramvay yoluna girerek dönüş yapmaya çalışan bir otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, otomobilde sıkışan yaralı sürücü itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Seferler normale döndü. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde yaşanan aksama, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü. Tramvay ve otomobilde hasar meydana geldi. Öte yandan, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde tramvayın, dönüşün yasak olduğu yerden dönmeye çalışan otomobile çarpma anı yer alıyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kar yağacak mı? Üç büyük kentte hava nasıl olacak? İşte son durum. Bak... Ama haber devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Memur ve emekliye bir zam daha yolda maaş ve ikramiyeler değişiyor değerli izleyenler. Son dakika haberine göre memur ve emekliye bir zam daha yolda maaş ve ikramiyeler değişiyor 3600 ek göstergeye göre. Son dakika haberine göre asgari için ardından memur ve memur emekli maaşlarında artışı oranı %30 oldu. 2023 yılında memur ve memur emeklisinin maaşına bir zam daha yapılacak. 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge ile ek göstergesi 600 puan artan memurun maaşı 190 TL zamlanacak. 5.5 milyon kişiyi ilgilendiren 3600 ek gösterge ile birlikte emekli temmeleri de değişecek. İşte son dakika memur ve emekli haberinin detayları. Finans. Finans. Ekonomi. Son dakika memur ve emekliye bir zam daha yolda. Maaş ve ikramiyeler değişiyor. 3600 ek gösterdi. Son dakika memur ve emekliye bir zam daha yolda. Maaş ve ikramiyeler değişiyor. 3600 ek gösterdi. Son dakika asgari ücretin ardından memur ve memur emeklisi maaşlarında artış oranı %30 oldu. 2023 yılında memur ve memur emeklisinin maaşına bir zam daha yapılacak. 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge ile ek göstergesi 600 puan artan memurun maaşı 190 Türk Lirası zamlanacak. 5.5 5 milyon kişiyi ilgilendiren 3600 ek gösterge ile birlikte emekli ikramiyeleri de değişecek. İşte son dakika memur ve emekli haberinin detayları. Son dakika 2023'ün ilk 6 ayında memur ve emeklinin maaş artış oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan artışın %30 olacağını açıkladı. Memur ve emekliler zamlı maaşlarını almayı beklerken maaşlarına bir zam daha geliyor. 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge 5, 5 milyon kişinin maaşını etkileyecek. Düzenleme ile birlikte 600 puan artan memurun maaşı 190 Türk lirası zamlanacak. 3600 ek gösterge ile birlikte emekli ikramiyeleri de değişecek. 15 Ocak'ta hayata geçiyor. Memur ve memur emeklisine yapılan %30'luk zamnın ardından 3600 ek gösterge farkı da geliyor. Memur ve memur emeklisinin yıllardır beklediği uygulama 15 Ocak'ta hayata geçiyor. 5.5 milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemede memurların emekli aylıklarında büyük fark yaratılacak. %30 zamla en düşük memur maaşı 11.848 Türk lirası, en düşük memur emeklisi maaşı 7.901 Türk lirası oldu. Ek göstergesi 600 puan artan memurun maaşı 190 Türk lirası zamlanacak. 2.200'den 3.600'e çıkanların maaşlarındaki artış ise 100 Türk lirası seviyesinde. Kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin tarihi netleşti. %145'e çıkacak. Düzenleme ile birlikte en büyük kazancı ek göstergesi 2200 ve 3000'den 3600'e çıkan memurların olacak. Ek gösterge 3600'e çıktığı zaman tazminat yansıtma oranı %85'den %145'e çıkacak. Emekli ikramiyeleri de artıracak. Çoğun haberin haberine göre ek göstergesi 600 puan artan memur emeklilerinin maaşına 260 türk lirası eklenecek. Yeni olanların emekli ikramiyeleri de artacak. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkan 25 yıllık çalışanların 61.575 Türk Lirası, 30 yıllık çalışanların ise 77.610 Türk Lirası olacak. Kıdem tazminatı tavanı arttı. Memur maaşı artınca işçinin kıdem tazminatı tavanı 20.000 TL sınırına dayanarak 19.982 Türk Lirası oldu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Doğal fiyatı. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Hayatları kabusa döndü, acı gerçeği, emniyette öğrenen koca, gaflete düştük dedi. Bu çiftin hayatı bir yalanla kabusa döndü, kocası acı gerçeği, şikayetçi olmak için gitti, emniyette öğrendi, gaflete düştük dedi. Düce de... Erol ve Kezban Eren çiftliğinin hayatı dolandırıcının yalanıyla kaosa döndü. Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, banka hesaplarını Petron'un eline gelişi yalanıyla önce Kezban Eren'i dolandırdı. Korkan kadın bu durumu eşine söylemedi, sonra dolandırıcı tarafından eşi Erol Eren de aranarak dolandırıldı. Erol, e Erol e Eren, eş Kezban ile birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Erol Eren'in eşinin de aynı yönteme dolandırıldığını söylemesiyle acı gerçeği emniyette öğrendi. Haber. Haber. Yaşam. Bu çiftin hayatı bir yalanla kabusa döndü. Kocası, acı gerçeği şikayetçi olmak için gittiği emniyette öğrendi, gaflete düştük. Bu çiftin hayatı bir yalanla kabusa döndü. Kocası, acı gerçeğin şikayetçi olmak için gittiği emniyette öğrendi, gaflete düştük. Düzce'de Erol ve Kezban Eren çiftinin hayatı, dolandırıcının yalanıyla kabusa döndü. Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı, Banka hesaplarınız FETÖ'nün eline geçtiği yalanıyla önce Kezban Eren'i dolandırdı. Korkan kadın, bu durumu eşine söylemedi. Sonra dolandırıcı tarafından eşi Erol Eren de aranarak dolandırıldı. Erol Eren, eşi Kezban ile birlikte polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Erol Eren eşinin de aynı yöntemle dolandırıldığını söylemesiyle acı gerçeği emniyette öğrendi. Düzcede duvar örerek geçimini sağlayan Erol Eren, 60, ile eşi Kezban Eren, 58, 58, telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Yaklaşık iki hafta önce Kezban Eren'i arayarak kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı, banka hesaplarının FETÖ'nün eline geçtiğini ve bilgilerinin tehlikede olduğunu söyledi. Banka hesabınızı donduracağız, yoksa örgüt üyeleri hesabınızı boşaltır diyerek Kezban Eren'i kandıran dolandırıcı, kadının telefonuna onay kodu göndererek bunu söylemesini istedi. Onay kodunu öğrenen dolandırıcı, Kezban Eren adına kredi çekti, Hesabındaki parayı kullandı. Korkan kadın, bu durumu eşi Erol Eren'e söylemedi. Eşinin de dolandırıldığını emniyette öğrendi. Dolandırıcı, bir süre sonra Kezban Eren'in eşi Erol Eren'i de arayarak, aynı yalanları ona da söyledi. Eşinin dolandırıldığından haberi olmayan Erol Eren de dolandırıcıya inanarak, telefonuna gelen onay kodunu söyledi. Dolandırıcılar Erol Eren'in adına da kredi çekti. Dolandırıldığını anlayan Erol Eren eşi Kezban ile birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Erol Eren başından geçenleri polise anlattığı sırada Kezban Eren de aynı yöntemle dolandırıldığını söyledi. Erol Eren eşinin de dolandırıldığını emniyette öğrendi. Benim telefonuma bir numara gönderdiler. Polis Ömer diye tanıdığı şüphelinin önce eşini sonra kendisini aradığını söyleyen Erol Eren ben de inandım. Telefondaki şahıs bana hesaplarımıza el konulduğunu söyledi. FETÖ'ye karıştınız dedi. Benim kimlik bilgilerim ellerine geçmiş. Kimlik bilgilerimden yola çıkarak, önce para istemediler. Biz bankadaki hesabı donduralım, yoksa bu akşam terör örgütü üyeleri senin hesabını boşaltırlar dedi. Benim telefonuma bir numara gönderdiler. Ben de o gönderdikleri numarayı okudum. Meğer banka hesaplarına ulaşım için bankadan gönderilen numaraymış dedi. Bir mahallenin başı onlarla dertti. Sahte adres kullanıp, eşimin kredi kartını, ek hesabını boşalttılar. Telefonuna gelen onay kodu ile dolandırıcıların adına 40.500 Türk lirası kredi çektiğini ifade eden Eren, eşimin kredi kartını, ek hesabını boşalttılar. 53.500 TL adına para çektiler. Ayrıca bankada 1.800 Türk lirası para biriktirmiş. O parayı da almışlar. Hiç para kalmamış. 109.000 lira sadece kredi çektirerek aldıkları para var. Onun dışında ek hesaplar var. 8.800 Türk Lirası, 9.600 Türk Lirası kredi kartı var. Onun da hepsini çekmişler. Kredi kartının da bu ay sonunda ödemesi var diye konuştu. Eşimden haberim yoktu, Mer eşimin hesabını komple boşaltmışlar. Gaflete düştük diyen Erol Eren, haberlerde çıkmış olmasına, Uyarılar yapılmasına rağmen dolandırıcılar ile konuşurken öyle bir gaflete girdik ki, ne dedilerse yaptık. O duruma getirdiler bizi. Sabaha kadar telefonu hiç kapatmıyorlar. 5 kişi yakaladık, 7 kişi yakaladık diye sürekli bilgiler veriyorlardı. Biz de o konuşmalara inandık. Ben sabah hemen Osman Çatan'a polis merkezine gittim. Polis merkezinde benim ifademi aldılar. Eşimden haberim yoktu. Meğer eşimin hesabını komple boşaltmışlar. Onu da öğrendim. Diğer günde ikimiz birden savcılığa giderek şikayetçi oldu. Bendeki belgelerin hepsini verdik savcılığa ifadelerini kullandı. Kezban Eren ise kredi kartım kaybolmuştu. Bankaya gittim. Banka görevlisine kartımın kaybolduğunu söyledim. Bana bir şey olmaz dedi. O kredi kartım da dolandırıcılar tarafından kullanıldı dedi. İlla. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Nur ihtarına uymayan araca ateş açıldı. Erdoğan'ın sözleri Yunan Batı Ana devam ediyor Değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız Ve diğer haberimize geçiyoruz Ekşi söz yükseğine baskın beyaz kilodunu konuşuyor Değerli ziyanlar yemin ediyorum Tiksinti geldi dedi Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın kilodunu konuşuyor. Gündem oldu değerli izleyenler. Zeynep Bastık geçimiz günlerde evinde düşerek omurga kemiklerinden ikisini kırdığını açıklamıştı. Hayranlarını endişelendiren Bastık son günlerde verdiği pozlara sık sık gündem oluyor. Bastık son olarak beyaz kilotlu bozula Ekşi Sözlük'te gündeme oturdu. Magazin Magazin Öncel Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın kilodunu konuşuyor. Gündem oldu. Ekşi sözlük Zeynep Bastık'ın kilodunu konuşuyor. Gündem oldu. Zeynep Bastık geçtiğimiz günlerde evinde düşerek omurga kemiklerinden ikisini kırdığını açıklamıştı. Hayranlarını endişelendiren Bastık son günlerde verdiği pozlarla sık sık gündem oluyor. Bastık son olarak beyaz kiloluk pozuyla ekşi sözlükte gündeme oturdu. Zaliksiz bir kaza geçiren Zeynep Bastık iyileşmeye başladı. Son dönemin en çok konuşulan şarkıcısı son durumuyla ilgili çok iyiyim, toparladım arkadaşlar. 2022 son şakasını yaptı ama tarihsiz bir şaka oldu bu dedi. 2023 yılının Ocak ayı ortasına kadar sahne alamayacak olan Bastık ev haliyle verdiği pozlarla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde beyaz kiloluk pozuyla dikkat çeken Bastık'ın paylaşımı, bugün ekşi sözlükte gündem oldu. Bastık'ın beyaz külodu. Babaanne donun ne ya benzetilirken, pek çok ekşi sözlük yazarı, bastıkın paylaşımıyla dalga geçti. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde de beyaz boya hiç çamaşırı ile fotoğrafını paylaşmıştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Son hali olay olmuştu. İddialara böyle yanıt verdi. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz bir 20 15 yaşına genç kızların kavgası kanlı bitti değerli izleyenler olay kocaelinin hizmeticisine meydana geldi İki grubun arasında çıkan bıçaklı kavga 15 yaşına genç kız bıçakla yaralandı. Olay olayı gerçekleştiren kız ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. haber haber günceli Genç kızların kavgası kanlı bitti. Kalçasından bıçaklandı. Genç kızların kavgası kanlı bitti. Kalçasından bıçaklandı. Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. İki grubun arasında çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki genç kız bıçakla yaralandı. Olayı gerçekleştiren kız ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, saat 17.00 sıralarında İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Şehabettin su Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, iki kız grubu arasında tartışma çıktı. Tartışma yerini kavgaya bırakması üzerine SB20 yanında bulunan bıçakla GB'yi 15 kalçasından bıçakladı. Inceleme başlatıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edilirken şüpheli bölgedeki polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralı olay yerindeki müdahalesi sonrasında Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. İlliyat. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. ile otomobil çarpıştı. Seferler durduruldu. Bakanlık duyurdu. Mal varlıklarına... Herhalde izleyenler bu haberimize birlikte tarikhaber.com ana haber bültenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar dileğiyle son çıkın.